Oğlum Aquaman geldi, ben size dün, dünkü teori videomda ne dedim, Aquaman kesin gelecek dedim. Aha, Amidas. <gülüyor> AKM'le gizli karakter tahminen değil mi? Red Bull gibi aynen Eee bu köpek balığı karakteri tahminen köpek balığı değil mi? <Sessizlik> Onun karakterleri ne Bu <Gülüşmeler> çok güzel lan ya. Çöpek balıklarıma konsolu var savaş bileti. Dalgalar diyarına hoş geldin ve hoş. tabii tamamen sana ait burada garnına. Burada görevleri açabilecek ve savaş biletini alarak bu muhteşem sazlı ekibini toplayabileceksin. Bu kaçak yolcu Pesik Ah ne çabuk büyüyorlar. Aku de çağırdım. Olur dedi. Bir tişört falan giyiver bari dedim. Olmaz dedi. Ve işte Müke. Usta bir mühendis. Tabii Lan Türkçe istiyoruz Burada gahı keşfet ve ekibinle tanış. Ayrıca Şevsi'yi de görmeden geçme. Savaş biletini alarak kendi tasarımını yapabilirsin. Sezon sonunda tamamen sana az bir eşya olacak. Macera devam ederken keşfedilecek yepyeni mekanlar, etrafta gezinecek yeni araçlar ve LON! Araba gelmiş öyle! Gözünü dört aç, savaş biletini al, Selzel'e takımının başına geç. Sana özel şemsini tasarla, 1500 LipoFel ve fazlasını kal. 1500 e, hadi, ne bekliyorsun? Hem ben dal! bu sezon Fortnite oynanır. Kaç karakter gelmiş? Bıramacı direkt göl. İç acıma. İç acıma. Oğlum ne olmuş ortayda? Bir dakika. Okuyunuz. Sıradaki ne? Mor gölge. Al. Bir dakika. Bir geri yap. Bir dakika. Bu ne ya? Bu ayarlar ne Allah aşkına? Bu ayarları kim yaptı? Dur. Oğlum. Uf. Çok iyi olmuş lan Allah'ıma kitabıma çok iyi İçerik mağazası tamam Dolabım İki tane karakter dur bakayım Bir savaş biletine bakalım savaş bileti Dur iki karakter ücretsiz verilen bir şey varmış Bok bir için. Direkt 100W paper veriyor Bonus ne Bir şey mi istiyor? Dört aşama sakın ha kombini falan full sar yapıyor. 100 ücretsiz Bonus. Abi şeylerde bana şey Allah var. Allah'ım tifi var. Bambi. Çok şey bir sezon. 100 var. bir tane daha var. 1500 VIP'den fazla veriyormuş diyorlar. 27 Ağustos'ta da bitiyor. Hadi 15'te ertelenme desek dalgıç. Çok iyi oğlum, çok iyi karakterler var, var ya Akşam ben tahminen gizli karakter olmasını bekliyordum. Ama galiba sonda verilen karakter Yine DC ile anlaşmayı yapmışlar Şimdi Müge Müge anlı, bu herhalde cinayet çözecek bizde Bu da çok iyi bir karakter Bir bel evet, okay. bir dakika, bu dans ne? Böyle, okey Heee, öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ulan şeyde demek ki bu baykuş buymuş Dün Fortnite'ın şeyinde görmüştüm Bugün de hiç uyuyamadım var ya acaba ne gelecek ne gelecek gibi o da güzelmiş Hacı bak bu güzeldir Sen şaka yapıyorsun buradan mı tutacağız? Oğlum ben hemen Bu ne lan buba yok mu? Bu ne tarz Oğlum bu ne ya karakter ver bana Dur gölgelik yükseltme de tamam bunları full ben yapıyorum psikopat Oğlum çok iyi çok iyi çok iyi güzel bu ne bu da çok iyi ben bunu kullanırım bu arada çok iyi olmuş battle Pass efsane baya iyi battle Pass ya bu ne abi bu vallahi valla hiç izlemedim 12 GB yüklendi anda girdim Kahvaltımı yaptım Şu an saat kaç bilmiyorum 12 mine herhalde Ay yonca sen nesin kız Abi şu çok iyi bak o sondaki şey 90 çok iyi gibi gözüküyor Aaa Bir dakika dünya Ay galiba bu. Bu satürn olması lazım halkalı Bu da Melchie yani, falan Melchie yani, falan Ne, ne baksa Bu kadar bilmiyorum pek kez Yani çok o Olsa siz Ya bu sizi sizliyordun da Gök mı bu? Off Lan Oğlum Oğlum Ne Bulmuş bu %2 karakter mi veriyor? Daha fazlalaşmış galiba Yok Be Kali skinler aynı ama 50'yi de bir tane tarz veriyor skin vermesi yerine Skin vermesi yerine. Ama çok benziyor bu kullanırlar birbirine bu aralar Hacı şu Krampus mu bu ne? Tabi bismillah Krampus var gerçe de Bu ne lan? Allah ben Krampus İki skin vermiyormuş. şu Bir dakika Devamı var lan ha Ama skinler azalmış sanki Aquaman nerede veriyor Münafıklık yapma e başka gidecek bir yer yok mu? Kartlar ne lan? Tövbe bismillah. Oğlum kartlar martlar gelmiş. Takip et. Kart için adaya keşfe çık. Ama şimdi her kartta dönüm noktasına ulaştık. Oğlum ne gelmiş kartlar ne Dur neye geldiğinden lan? Bak bunu bir dakika. Ee, yeni kıyafetler ve tarzlar. Savaş bileti kıyafetini açmak için seviyeye atlı. Yeni tarzlar arıyorum. Görelim tamamla. Aquaman kıyafetini boğmuyor. İzmir tamam Oy, savaş biletini al AKMN görevlerinin hepsini tamam AKMN'i ben o zaman şu an alabiliyor muyum yani AKMN görevlerine ardı münafıklık yapma lan oğlum 29 gün sonra açılmış e benim nikahım birinci hafta görevleri 35.000 TP falan veriyor tüm görevler bir de var birinci haftada sadece bu kadar mı abi bu ne Tabi bismillah bu nasıl bari ta? tu şey battle şey o ben bunu fişek gibi yaparım. Şey planır, daha fazla daha rank Abi. Nasıl açıyorum peki 15 seviye 35 e benim kutsal ruhumymuş. Cidden kutsal ruh. Kutsal ruh yani kardeşim. Hacı ben bir elemen atacağım. çok merak ettim haritayı inanılmaz merak ediyorum şu an harita inanılmaz merak ediyorum yeni karakterle oynayalım eğer yetişirse Nerede o plan? diğer karakter neymiş mor tamam bir şey o ismini okuyamadım çok hemen bitti olum çok fortnite Cık. bak şeyde beni kızdırmış epic games eee neydi eventte serverları çöktüğü zaman beni oyundan atmıştı ama o hiç anlamamıştı aslında. Daha da mantıklı. Ama böyle bir şey olması, böyle güzel bir sezon getirmesi en iyi sezonlardan birisi olmayacak tamam? Çünkü en iyisi altı ve beşte, 7 de güzeldi. Ama bu daha tahminen en iyi. Bak, kesinlikle chapter bir, chapter 2'den birinci. Yani ne oluyor arkadaş? Bu ne böyle? Kırılmıyor. Acı biz nereye geldik? Ve şu an oyun konsiyerim. 12'ci markette güncelleme sonunda tabi kasansın Birisinde Haa Sular üstünde Tamam yani şeyde falan olduğu zaman da bir şeyler olacak Bu bakayım ne oluyor Ben bir haritaya bakmak istiyorum Of Bir dakika ferakende pızarı nerede? Var var Çok iyi sonra diğer yerler su yani Buralar şey Hacı şu an oyun neden kasıyor ki? Bir dakika ya Oyun anlamsız kasıyor şu an Neden olduğunu anlamadım O ne abi? Girdap falan mı var? Hacı sen ne yaptın Epic Games? Çok iyi çok iyi E şimdi ben burada yüzeceğim E ben o zaman şu karşı dağlara karşı kitalar Jandarmenin yanlarına giderim Jandarmenin Dur bakayım Şuraya gideceğim Oha Tüm harita suyun altında mı yoksa aşağıda harita yani aşağı inebilecez mi durun bakayım merak etme Cöpek balıkları nerde mesela <Gülüyor> Evler yüklenmiyor olum ne olmuyor bu Fortnite'a Dur bakayım Kaç FPS oynuyorum ben He Yo tam 60 FPS'de ne olmuyor olum neden bu kadar kusuyo Fortnite Dur bakayım neden bunu ara bakarım araştırıyorum Allah Allah Uygula diyeyim. Şu an oyun değeride 30 FPS. Bunu, bu ne? Oğlum oyun neden kasıyor? Ak çıldırtmayın, çıldırtmayın Oyun herkes de kasıyor herhalde şu an. Oğlum, bu ne? Bu ne kacı? Büyük bir pompa 72 bu ya. Kesin çok bir pompalı Şimdi bir daha 60 FPS alıyor. Az bir şey düzeldi. Abi çok iyi ya, çok iyi, çok iyi abi, çok iyi. Şimdi, yine herkes bot değil herhalde Çünkü chapter 1'de tek oluyorlar, chapter bir içlerinde Acı fazla iyi ya, betitmesi çok iyi Akamen'i hemen açmak istiyorum ben Dur bekle, belki minam olur. Bak, soğutma moğutma var aslında Hacı şunları kırardım eskiden ama artık. <gülüyor> oh, Allah! o çocuk gelmiş. Vallaha aşkına oğlum. Çıldırıyorum ya. Hacı outfake gelmiş. Ne demek? Dalga geçmeyin bak benle ha. Şu belt special'ını kullanmam lazım. Nasıl ki la pişik. Bir armor'um full ya. Değil, yeni kazmayı keşif sahip Yine balon kazma hali en sevdiğim kazma Aa, yine var ya evet. Çok iyi bir sezon olmuş Fortnite'da cidden ya Ne bileyim abi helal olsun hep ya Ama artık bence şey bulamıyorlar Amanan öyle parlak marlak bir şeyler var Lan, Sen de Şimdi ben buraya gittiğimde öleceğim mi köpek balıkları yüzünden? Haydi lan! Burası sessiz sinema galiba Ona öyle? Köpek balıkları bana vurur mu peki? Gel bakayım köpek balığı Beni, canımı götürecek mi? Avlayabileceğim mi? Öldüreceğim mi? Ne yapacağım? Köpek balığı var burada. Dur bakayım Lan canım var, kaç! Köpek balığı, köpek balığı, hakikaten Oğlum ben sen dedim köpek bulu gelecek demedin. Bunu Türkiye'de tek söyleyen bendim. Vallahi var seni. Allah'ına kavuştuk. <gülüyor> Oğlum ya şu konponu o pişin ne güzel bir şey. Ay konpon diyor. Kanka ne oluyor bu köpek balıklarına? Burebiliyor musun sen bana? Ha, tek yiyebiliyor. E lan, vurmuyor ki o. Peki ben seni öldürdüğümde ne oluyor? Ana. Aa, güzel yapmışlar lan. Aferin lan Fortnite, dediğimi yapmışsınız, aferin. Fortnite, şu an ben aşağıda dalabiliyor muyum peki? Yok, dalamıyorum. Ama çok iyi olmuş, çok çok iyi bir sezon olmuş En iyi sezon galiba e, Bu olmuyor yani Chapter 2'deki en iyi sezon e, bakayım. bakayım Yeni ifademiz geldi hayırlı uğurlu olsun Ya oğlum ben iki hafta sonra gideceğim biliyor musunuz tahminen yani, köyemiyor ya yani. Oğlum ne güzel bir sezon sunsın ya. Kainin herhalde. Buna bir dakika. Bir dakika. Diğer sezonun şeyi geldi arkadaşlar. Ha iyi olmuş lan bu. Oğlum. Her yeri tutsan, mutsuzdan basmış çok iyi olmuş. Aquaman'ı görmek istiyorum. Aquaman'ın e, tarzı. Tarzı çok iyi çünkü. Nerede lan balıklar? Balık falan ağlıyoruz gençler. Mükemmel muazzam olmuş. ama şu an delirdi Fortnite ya vallahi billahi delirdi kanka benim küçüm yok yani benim vallahi hiçbir küçüm yok o ne lan türbe Bismillah dur bak şimdi türbe türbe arkadaşlar ne gelmiş böyle çok iyi lan oğlum bakın lan şu an kasan gitti çok nadir geliyor ta. Açılsan oğlum Bak bu pompalıyı ben sevdim 3 mermisi var direkt 72 vuruyor O kadar da fena değil Oğlum şimdi full harita buydu Ama hepsi şey oldu çöktü Köpek balıklarıma pek balıkları gelip ısırsaydı Daha mantıklı daha güzel olabilirdi bence Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama safe ulan bu safe, safe Seyfi güzel mi Allah be Nereden sıkma o hiç olmaz Nasıl yaa ya? Ya yamazsın Ölürsem de sık çok zaten gameplay değil bu Oğlum alt tüfeğini çok özledim ya Ulan bir dur Ben bunu F'ye almadım nasıl olur Allah belanı Sen kim köpek bana atış etmek? Neyse ya ölürsem öleyim. Vun <Gülüyor> oğlum, Bir daha ben kompolayı alırsam. Allah da beni kuşetsin. <Gülüyor> Nereye atladı bu can küçük ağzı ya. Allah senin pişeksin hemen. Yani neyse gençler. Oyun baya bir kaslı bir başla sıkıntı yok. Neyse gençler kendinizi yakın. <gülüyor>